Floransalı komutan Niccolò da Tolentino atının üzerinde yükseliyor. Miferi yok. Bu resim, Floransa'nın Siena'ya karşı zaferi hakkında ki bu da Luca şehriyle olan büyük çarpışmanın bir parçasıydı. İtalyan şehir devletleri birbirleriyle daima savaş halindeydi. San Romano Savaşı'nı anlatan bu resim, set olarak hazırlanmış üç tablodan biriydi. Biri Uffizi Galerisi, diğeri ise Paris'te Louvre Müzesi'nde. Bunlar büyük resimler. Sanki savaş gözünüzün önünde oluyormuş gibi hissediyorsunuz bunlara baktığınızda. Şimdi bu üç resmi yan yana düşünün. Bunlar hep birlikte Medici sarayındaydı. Bunlar Lorenzo de Medici'nin en sevdiği resimlerdi. Aslında onları Floransa'da yaptıran ailenin evinden zorla alıp Medici sarayına getirdi. Tabi bunu sadece eğer Lorenzo de Medici iseniz yapabilirsiniz. Yani, Florensa'nın hükümdarı. Bu savaşın bir sahnesi, ama resim bana 15. yüzyılın ilk yarısında Florensa'daki çakışan iki resim unsuru hakkındaymış gibi geliyor. Sanatçı Paolo Uccello, doku ve dekoratifi özellikle vurgulayan gotik stilinin son zamanlardaki uluslararası gotikin bir temsilcisidir. Ayrıca Florensa'da da yaşamıştır. Bu, elimizde başka bir tür zıtlığa sahip bir resim var demek. Yüzey dekorasyonu fikri ve derin mekanı tasvir edebilme yeteneği arasındaki zıtlık. Yani burada, uluslararası gotik stiline paralel olan çok çok fazla dekoratif unsur var. Komutanın o harika sarığındaki dokudan atlardaki dizgin ve eğerlerin üzerinde gördüğümüz altın süslemelere, hatta zırhın kıvrımlı şekillerindeki süslemelerine kadar. Aynı zamanda doğrusal perspektif yere düşmüş mızraklar kullanılarak yaratılmış ortogonallikle çok tuhaf bir şekilde uygulanmış ve bu doğrusal perspektif aracılığıyla oluşturulmuş matematiksel bir illüzyon da var. Diğer yandan tüm bu metal dekoratif işçiliği örneğin dizginlerde resmin yüzeyine doğru çıkıyor ve derinliği yok sayıyor. Bir taraftan da Atların altındaki savaş enkazında tam zıttı gerçekleşiyor. Mızrak parçalarına bakın örneğin, neredeyse satranç tahtası gibi duruyor. Bitki örtüsünü gördüğümüz arka planla da bir zıtlık oluşturuyor. Duvar halısına benzer düz dokuyla bu da mekan derinliğini reddediyor. Sanatçının bize verdiği şu bilgiyi bir inceleyelim. Dizgine ve hatta zırhın arkasındaki şeritlere bir bakalım. Eğer arka plandaki tek renkli mekanın üzerindeki küçük figürlere bakacak olursanız, okçuların yaylı tüfeklerini ayaklarıyla tutarak yeniden doldurduklarını görebilirsiniz. Floransa resminin dekoratifinde ve biliminde gördüğümüz bu iki eğilim, Uccello'nun San Romano Savaşı'nda bir araya geliyor.